Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri, Monster Notebook katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde Epic Games'e ücretsiz olarak oynayabileceğiniz en iyi 5 oyundan bahsedeceğiz. Dilerseniz videoya geçin. Bildiğiniz üzere piyasadaki oyun marketlerinde dönem dönem farklı indirimler karşımıza çıkıyor. Steam tarafında Epic Games, Origin tarafında uygun fiyatlı oyunlar bulabiliyoruz. Fakat her marketin kendine göre dezavantajları var. Örneğin Steam tarafında dolar kurunun sabit tutulduğu ve piyasadaki diğer oyun marketlerine göre daha uygun fiyatlı oyunların karşımıza çıktığı iddia ediliyor. Fakat genellikle bu oyunlar güncel olan oyunlar olmuyor. Yani artık oyuncu sayısı azalmış oyunlar oluyor. Yani yeni çıkan oyunlarda dolar kurunun sahip sabitlendiği veya piyasadan çok çok daha uyguna çıktığına rastlamıyoruz. Bu yüzden Steam tarafına genellikle Eski oyunlar indirime girdiği için yeni oyunlar tarafında tercih edilen bir market olmadığını söyleyebiliriz. Fakat Epic Games tarafına baktığımızda dönem dönem ücretsiz oyunlar veriliyor. Hatta şu anda o dönemin içerisindeyiz. Her hafta yeni oyunlar veriliyor. Bu listemizde ise sizler için Epic Games'te şu anda oynaması ücretsiz olan oyunlardan bahsedeceğiz. Bu oyunların hala aktif olarak oynandığını ve oyuncu sayısında bir aylı fazla olduğunu belirtelim. İlk oyunumuz piyasaya çıktığından beri kullanıcıları deli eden Fall Guys oyunu tabii. ki. Fall Guys ilk çıktığında bütün yayın platformlarında oynanıyordu. Çok sinir edici bir oyun. Hatta konsollardan falan da oynanabiliyor. Bilgisayardan da aynı zamanda oynanabilir. Epic Games tarafında da ücretsiz olarak karşımıza çıkıyor. Fall Guys oyunun türü Party Royale olarak geçiyor. Bir kalabalık var ve belirli bir alanda bu parkuru geçmeye çalışan oyuncular var. Ve bu parkur çok zorlu. Hatta rakiplerinizi tutup çekebiliyorsunuz, kenara atabiliyorsunuz, uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz. Absürt engel parkurlarından geçip birinci olan oyuncu ise bir üst tura kalıyor. Tabii ki bu bir üst turda önceki oyunda elinenler olmuyor ve böylelikle en üst tura kadar çıkıp birinci olmayı hedefliyoruz. Fall Guys oyunu şu anda Epic Games tarafından ücretsiz olarak oynanabilir ve kütüphanenize eklenebilir. Eğer arkadaşlarınızla eğlenmek istiyorsanız, güzel bir oyun arıyorsanız ve sistem gereksinimleri düşük olan bir oyun arıyorsanız Fall Guys oyunu tam da size göre. İkinci oyunumuzda biraz daha savaş oyunlarına gidiyoruz. Armored Warfare, Epic Games'e ücretsiz olarak kütüphanenize eklenebilir. Mail.ru tarafından geliştirilen ve my.com tarafından Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanan oynaması ücretsiz araçlı savaş video oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Siz de Epic Games üzerinden Armored Warfare oyununu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Sıradaki oyunumuz ise kullanıcıların en çok beğendiği Ghostwire Tokyo. İlk kez 2019'un üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülen oyun aksiyon ve macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyun Japonya'nın başkenti Tokyo'da geçiyor. Tokyo'nun en kalabalık bölgelerinden biri olan Shibuya'da garip bir sisin yavaş yavaş etrafa yayıldığı sırada başlıyor hikayemiz. Bu oyunda bir ana karakterimiz var ve bu ana karakterin atıldığı maceraları konu alan bir oyun. Ghostwire Tokyo oyununu da yine Epic Games üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Sıradaki oyunumuz ise Warframe. 2013'te piyasaya sürülmesine rağmen hala oynanıyor ve hala oynaması zevkli bir oyun. Ben de arada sırada oynuyorum. 2013 yılında Digital Extremes tarafından tek oyunculu ve çok oyunculu seçenekleriyle ücretsiz bir şekilde piyasaya girerek oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Warframe'in hikayesine baktığımızda belirli bir grubu baz alıyor. O grupta bıçak ve silah ustaları mevcut. 3. şahıs nişancı ve coop oyunu olarak geçen Warframe'i arkadaşlarınızla Epic Games'ten indirerek ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Epic Games tarafından sunulan ücretli oyunlardaki son oyunumuz benim de en çok sevdiğim ve en eğlenceli oynanan Rocket League. Rocket League oyununu hiç bilmeyenler için sizlere şöyle özetleyebilirim. Arabayla 2V2, 1V1 veya 3V3 bir şekilde futbol oynayabiliyorsunuz. Ve bu araçları futbol sahasının sağında ve solunda bulunan nitrolar sayesinde hızlandırarak aynı zamanda havaya uçurabilirsiniz, havada vurabilirsiniz. Gayet eğlenceli bir oyun. 4 kişiye kadar arkadaşlarınıza girebilirsiniz. Eğer dereceli girmek istiyorsanız da maksimum 3 kişi girilebiliyor. Gayet eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Kafa dağıtmak için arkadaşlarınızla girip Uçmalı kaçmalı mükemmel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Hala oyuncuları fazla, hala çok sevilen oyunlar arasına yer alıyor. Eğer hem futbola hem de arabalara ilginiz varsa bu oyun tam size göre bence bir an önce Epic Games'e girip Rocket League'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Aynı zamanda söz konusu oyun PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One ve Windows için de oynanabilir. Evet arkadaşlar, Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyuncu canavarı serimizin yeni bölümünde Epic Games'e şu anda ücretsiz olarak sunulan en iyi 5 oyundan bahsettik. Tabii ki bunun dışında da oyunlar var ama biz en çok beğenilen, oyuncu sayısı en aktif oyunları seçmeye çalıştık. Bu yüzden eğer bu listedeki oyunlar harici oynanmasını istediğiniz veya çok beğenerek oynadığınız Epic Games'e sunulan ücretsiz bir oyun varsa yorumlar kısmına belirtin. Biz de videonun açıklama kısmına söz konusu oyunu ekleyelim. Ayrıca bu oyunları oynamak için bilgisayarınızın altında, Mahvim şahımda bir iyi olmasına gerek yok. Eğer ortalama bir ekran kartı ve işlemciye sahipseniz listedeki tüm oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bu yüzden hem uygun fiyatlı bilgisayarınız varsa hem de oyuna yatıracak bir bütçeniz yoksa Epic Games'e sizler için anlattığımız bu 5 oyunu oynamanızı tavsiye ederiz. Önümüzdeki günlerde farklı oyun içerikleriyle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.